Bu zamandır büyük bir merakla, heyecanlı ve biraz da korkuyla beklenen Ethereum güncellemesi Merge gerçekleşti. Artık Mainnet üzerine Proof of Stake onay mekanizması devreye girmiş durumda. Peki piyasaların bu işe tepkisi nasıl oldu? Bir kere önce şu konuda Ethereum ekibinin hakkını vermek lazım. Çok korkuluyordu, çok büyük endişe vardı, sorun çıkacak teknik diye sıfır teknik sorunla olay gerçekleşti. En azından benim görebildiğim kadarıyla ve kullanıcılar neredeyse hiçbir değişiklik hissetmediler. Bu konuda Vitalik Buterin ve ekibini gerçekten tebrik etmek lazım. Geciktikleri uzattıkları kadar varmış. Başarıyla bu işi tamamladılar. İyi planlamışlar. Fiyat hareketleri ne oldu derseniz pek iyi olmadı. Şu anda Ethereum'un fiyatı bir önceki güne %7 düşmüş durumda. Bu düşmenin içerisinde bir yandan belki biraz beklentinin bitmiş olmasının etkisi var. Bir yandan da küresel piyasalar da dün gece düşmeye başladı. Ne alaka var diyeceksiniz ama Federal Express dünyanın bir kurye şirketi çok kötü beklentiler açıkladı. Geleceğe yönelik bu beklentiler piyasayı bozdu. Çünkü FedEx... Aslında ekonomi nabzını elinde tutan bir şirket tabi ve onun ekonomi kötü gidiyor. Artık kimseyi pek kuruya ihtiyaç duymuyor. Çok sayıda insanı işten çıkartacağız, depoları kapatacağız demesi. Dün Amerikan borsanın kapanışından sonra piyasada panik yarattı. O bizim kriptolara da her zamanki gibi yansıdı. Kriptolar maalesef genel makro ekonomiden bir türlü kurtulamıyorlar. O yüzden bu düşüş bir bölümü bununla açıklanabilir. Bir bölümü muhtemelen işte acaba ne olacak diye alanlar vardı. Onlar yatırımlardan çıktılar. Ama şunu söyleyebilirim Ethereum'un işlem haciminde de büyük bir değişiklik yok şu anda. Yani öyle büyük bir heyecan yaratmış değil. Bitcoin'e kıyasla olarak aynı Geçmiş dönemdeki işlem açımına sahip. Ethereum'un bu merge meselesinden dolayı ortaya iki büyük spekülasyon çıktı biliyorsunuz. Bir tanesi Proof of Work yani eski onay mekanizmasına çıkan yeni bir Ethereum. ETH POW) diye geçen. Onun da fiyatı düşmüş. %54 civarında düşüş var. Açıkçası detayına bakmadım bile. Bana hiç anlamlı gelen bir şey değil. Sadece eski Ethereum madencilerin bir kısmı buna yüklenecek diyorlardı. Ama bence son derece spekülatif kaldı ve pek bir yere varmadı. Ethereum klasikte de %11'lik düşüş var. İşte... Bir kısım insan bu Ethereum Proof of Stake'e değil Ethereum klasiğe geçelim eski sistemle devam edelim diyordu. Ondaki düşüş Ethereum'dan bile daha sert. Ben açıkçası ne Ethereum klasiği ne Ethereum PoW'un yani Proof of Work token'ın bir yere varacağını pek düşünmüyorum. Ethereum çok büyük bir network bu büyük tehlikeyi atlattı. Önü açık ama fiyat kısa vadede daha dalgalanabilir. Bir de üzerine Şangay güncellemesi geliyor. Şangay güncellemesinin tarihi çok net değil, 3-4 ay içerisinde bekliyoruz. Önemli bir güncelleme bu çünkü burada bir takım teknik konular da var, onu bir yerden okuyacağım. Çünkü benim aklım çok ermiyor ama daha önemli konu, stake edilen Ethereum'lar çözülüyor olacak. İşte hatırlayanlar vardır, mutlaka daha evvel bahsetmiştim. Ethereum bu güncellemeye kadar iki ayrı blockchain üzerine ilerledi, bunlardan bir tanesi hatırlıyorum, Beacon'dı. Bu Beacon'da Ethereum stake ettiği insanlar, bu oylama mekanizmasına katılmak isteyenler, artık onları çözebileceğiz. Çözme hakları yoktu. Teşvik edilecek bu, yani 32 Ethereum ki o minimum Ethereum adede stake etmeniz gereken online mekanizmasına katılıp Ethereum kazanmanız için, onun üzerinde stake edenlerin onun bir kısmını çözeceği bekleniyor. E bu Toplam Ethereum'un %11'i stake ediliyor şu anda. E bu da biraz yine fiyat üzerine baskı yaratacaktı çünkü piyasaya yine Ethereum girecek gibi gözüküyor. Tabii yüzde kaçı insanların bunu çözecekler vesaire bilmiyorum onun konuda bir hesap yok ama böyle önümüzde yeni bir baskı unsuru var 3-4 ay içerisinde fiyatı baskılayabilecek bir konu. Ama unutmayın Ethereum aslında temel olarak deflasyonist bir ortama girdi. Hem Ethereum üretimi azaldı, hem Ethereum'ların bir bölümü yakılmaya başlandı. Öyle baktığımızda etkisi kısıtlı olur diye umuyorum. Benim için şu anda makro ekonomi daha önemli. Makro ekonomi ile Ethereum, Bitcoin hepsi bağlı gidiyorlar. O yönde bir değişiklik yok. Şangay güncellemesinin stakeleri çözmek dışında bile teknik boyutu var. Benim bu işleri aklımda vermediği için bir yerden okuyacağım size. AkademiBitto.com gayet güzel anlatmış. Diyor ki bu bir güncelleme, çok önemli bir güncelleme. Çünkü burada EVM, Nesta formatı olarak da bilinen EIP 35-40 yükseltmesine içeriye olacak bu güncellemenin temel amacı kodu veriden ayırmakmış bu yükseltme zincir üzerindeki doğrulayıcılığı için son derece önemli kod ve veri ayrımının yanı sıra IIP 3540 hesap soyutlama EVM'den kontrol çıkışı ve IIP 3074 gibi karmaşık özellikle ele alınmasına ve çözülmesine yardımcı olan yeni bir sözleşme kodu bölümü de sunuyor. Ve bu ne yapacakmış? Bu bazı süreçleri basitleştirecek, verimi artıracak, maliyetleri azaltacak. Ethereum blok zincir üzerinde işlem maliyetleri biraz geriye gidecek diyor bu sayede. Ama nasıl olacak onlar? Onları daha sonra inceleyip size paylaşacağım. Mevcut durum bu. Şimdi de Şanghay güncellemesini heyecanla bekliyoruz. Ama dediğim gibi fiyattaki asır belirleyici konu makroekonomi. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.